Burada da değişik şeyler var. Ne derler? Wow. Dizaynlar mı? Tek... İcat. icatlar yapmışlar yani. Discord ekran verdim. Verdi. Oy oyun var mı bugün? Var var oynayacağız. Bugün yayını uzun yapacağım dedim zaten ya. Bayağı bir gece counter atarız. Blazing var. Ee, Tower Unite gireceğiz şimdi. Bir tane korku oyunu girebiliriz. Gary's Mod var. Mix. Oğlum çok iyi şeyler lan. Şöyle bir şey mesela ortasına logonu yazdığını düşünsene bence çok bunu güzel bir Bunu evde kendinde şey. yapabiliyormuşsun evet, bu arada. Evet yaparsın bunu. Işık ya bu. Perspektif ışık. Mesela sinek işi biraz ya. Ya bunlar saçma ya. Bunları ben... Bu sevmiyorum. kırılır abi iki güne bir de ya. Ama baksana. Güzel. Onu diğer Haldım tarafa çevireceksin çamaşır aslayacaksın. Oyyyy. Bu ne oğlum? Atakan tatile giderse. Böyle <gülüyor> <gülüyor> 40 ayak geldi çiyan. <gülüyor> ben de bunlara tav oluyorum böyle Bu küçük, Çok güzel mesela. Küçük abi. şeyler, muncikle bütün gün oyna bunlarla. Şeyler var ya bir de paralara yapıyorlar böyle. Elinde kılıç tutuyor para da böyle açıyorsun onu falan. Sinirlendikçe bunu oynayacağım mesela ya sıkıldıkça. Daha çok sinirlenirim. Ben. Aslında Çok mantıklı bir şey mesela bak. Çok gıcık yıllar. <gülüyor> Şayza. Şayza. Aaa. Ayy. Aşkım sana hediye şey aldım. Buradan işte artık. Yılbaşı evet. hediyelerimizi seçelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buradan yakala. Kim ister bunu? Baba. Pandulum Bu muydu bunun adı? <gülüyor> Ney? Bak bana Bu... çocukluğumu hatırlatan iki şey var. Hatırlayanlar varsa söylesin Discord'dan. Bir böyle küçük bir kutucuk. Çizip çizip o mu? Evet çizip evet siliyorsun. böyle evet. kurşun kalem gibi bir şeyle çiziyordu böyle çevirdikçe. Evet. Evet. Şimdi i̇şte bir tane bir manyetik vardı abi. Ondan mı? bulalım ya. Sen Bak, şu bir dakika söyleyeyim abi. Şey, Tahtasını diyorsan bende arka odada var getireyim mi? Getir İkinciyi baş... söylüyorum. Mıknatıslı mı diyorsun? Başka evet. bir şeyden bahsediyorsun. Mıknatıslı Hayır. mıknatıslı. Mıknatıslıydı galiba o. Evet. İçinde manyetik vardı mı çizdikçe çıkıyordu üstüne. Tam bekle getireyim mi abi Geçir artık? Lan oğlum eee. o uçmuş gibi hediye onu bana versene. <gülüyor> bir de <gülüyor> tamam, şok şey var ya. 10 lira bir şey o ya. <gülüyor> tamam oğlum 10 lira olsun. para de. değil dedik kardeşim. Tıklı bir şey vardı var. 180 kere çevirince dekot çıkıyordu. Böyle. O selinkisi başka bir şey oğlum o şuan. onu bilmiyor musunuz? O şey o elini yumruğunu batırıyorsun yüzünü batırıyorsun onu mu diyorsun? Evet o çok güzeldi ya kare şeklinde. Onu demiyordum. <gülüyor> Lan bu internetten bu fotoğrafını. Dur şu Abi şey geçirin. işte. E, de, daire çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Dekor yapıyorsun böyle dantelli, dantelli dekorlar yapıyorsun. Vallahi hiç öyle bir hiç şey. Hiç ben öyle Ay bir şey. Yok. Yok. Bu kimin Dant oyuncağı o? Aa, şeyi diyor ya. <gülüyor> bu kalemi ortasına çiziyorsun. takıyorsunuz. Tamam mı? Evet. Kalemi çeviriyorsunuz bu ara. Kurşun kalemi. Böyle desenler çıkmaya başlıyor. Evet, çar evet, evet. ona. Aynen. Benim yani chat'te şey gibi böyle. Eee simetrik gibi. 5-6 tane şeyi. yapıyor. E sen nasıl biliyorsun o zaman? <gülüyor> ben senden küçüğüm diyorum ya sana. Nasıl bilebilirsin sen o zaman... İnternetten İnternet bakmıştır ee. ya. Ya abi şu an Kendim, mı baktım? Kendimi İnternet genç nasıl bak... hissederim diye Google aratınca onlar çıkıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> alo. Ha, alo. <gülüyor> abi hepsi tezgah gitmiş ya. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> ya. Kim alo alo deyip duruyor ya? Ben bir kere dedim. Kurt ha. dedi. <gülüyor> bir, abi, tezgah mı gitmiş? Hepsi tezgah gitmiş ya. Ayak yaptın bizi ayak yaptın. Yok, yok vardı yokmuş, bitmiş. Sen bize oyuncakçı diye kandırıyor musun lan? Bence de oyuncakçı <gülüyor> değil korku ya. Ya arkada Beyblade var mı? Var. Arkada 4 poşet mal var abi. Açayım istersen Yok hiçbirinde şu an. Action man var mı? <gülüyor> Action man. Action man'in şeylisi var, şeysizi var abi. <gülüyor> güzel. <gülüyor> anladın sen. Anladın sen onu. Oo, güzelmiş aslında. Güzel bir ee, kol. Evet, bu güzel dekor. O bilimsel amaçlarla kullanılan bir şey bu arada. Bundan sonraki çok iyi ya. Manasız bir şey bu da. E onun amacı ne? Şey. <gülüyor> Sinek işe. Anlamsız. Sinek işe. Kutulursun buna ya. Geze bu çok iyi işte. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu bence gerçek değil. Hani mahzun mu ya? Çıkartıyor. Bu ya da slow motion bir şey mi çekmiş? Slow ya? motion galiba ya bu. Işık <gülüyor> takibi var ya kameralarda. Belki öyle bir şeydir. Yalan olabilir o. Karnım acık. Yine gereksiz sinek bir şey. Yani <gülüyor> emek var robot yap. Yapar adam yapıyorlar. bizi gördü. <gülüyor> Yapar adam silme <sizi gülüyor> amına <koymuşum>. girmiyordum bu. Oy. Oo, <gülüyor> bunlar <gülüyor> wallpaper ya. Çok güzel evet, evet, bu. Çok iyi bu. Çok iyi bu. Acayip şarj yiyormuş ama ya. Benim telefon zaten yüzde de kapanıyor. Bak kitlenirsin Bu <gülüyor> <gülüyor> çok iyimiş. Bunun penguin var. Ay çok iyi ya. Ay çok güzelmiş. Şey işte oyun var. Aa bu da iyiydi bayağı Ben hatırlıyorum kutsuzdu. ben. Aynen Galata. Gal Galata da değil mi bu? Evet. Aynen. <gülüyor> nasıl ya nasıl bölüyorlar öyle? Oğlum bu bina böyle Şirin desen. Tuğlaları mekanizmalı bunun. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Telefonla yönetiliyor mu bak? Bilmiyorum. Şey, harbi? <gülüyor> <Şişa 'yım> yönetmiş <gülüyor> almak geldi. Aa bak bu ne güzel bir şey işte ya. Şu, bunu bak, bu şey bunu ilk yapacağın şey orada parmak. Bak bu ne güzel bütün milletin ilk yapacağı şey şu. Ee, bak gördün mü ne atıyorum. <gülüyor> bu da yalnızlar için. Aga. Aga be bir de buna yenilirsin i̇şte var ya ne tilt olursun ya. Oğlum robotla mı? Oo. Full please vuruyor ama. Smash basmıyor. Bu ne ya? Bunlar asla durmuyor. Ne bu arada evet. Çok güzel bir şey bence bu arada hani harbi evinde güzel bir dekor olur yani. Evet, Dur abi gel. duracak gibi ama durdu durdu. durdu. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi durdu mu? Yapım aşaması <gülüyor> daha bitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> asla durmayanlar Da Vinci'de. No. No. Elektriği çekiyor. Evet <gülüyor> elektriği çekiyor. Çarpılacak mesela şimdi. <gülüyor> bir vuracak. Abi de bir de küreler vardı elektrik küreleri böyle Abi evet, o da ya. vardı da ben de o da mı var? Hiç alamadım ben ya yani. Abi ben yayınımda kırdım hatta ortasına Falsi dokundum küresi. merakımdan küçük bir çarpıyor hatta Kaç paraya <gülüyor> satılıyor lan o elektrik plazma mı o ne o elektrik plazma Abi Küre. onun büyüğü var küçüğü var <gülüyor> onun böyle kralları Cordy, var çok pahalı de neydi? Sizde şey var mı kor duvar atıp böyle yavaş yavaş düşen Spiderman yapışan Çok iyi ya Arada bir geliyonlar Bambaşka bir... Ne yapıyor falan yazsan çıkar çok abi. Çok güzel ya. Bu çok eğlenceli evet. Göremiyorum. Sana daha garip bir şey söyleyeyim mi abi? Ha. Bu şimdi bir yandan elektrik veriyor ya. Evet. E, ben işte bizde şey de var. Bu çocuklar için olan küçük elektrikli piyanolar oluyor böyle 15 düşlü falan. Hı hı. Yanında o varken buna dokunarak onu çalıştırıyordum. Yani garip bir şey etkisi var böyle. Kablosuz elektrik muhabbeti geliyor ya işte bunlarda. Buna böyle avucumu vurduğunda onda nota çalıyordu. Çok şaşırmıştım. Hadi ya. <gülüyor> Cenab-ı Rabbül <gülüyor> ya. <gülüyor> Dalga geçti. <gülüyor> Harbiden şaşırdım abi. Yok ciddiyim valla ciddiyim abi, abi de demiyorum Ciddi. tepki verene diyorum. Ha. Ha. <gülüyor> Öf. Oy. Oy. Bunu şeyde yapıyorduk normal. Bu arada bunu Kağıt yapmak çiziyor. zor bir şey değil. Yani bu çok kolay hmm. bir şey. Hı. Test kitapların hepsinde, hepsinde böyle grafitiler var. Bunu böyle <gülüyor> yapacağım Mandalla evet. Mandalla sıkıştıracağım Çizimini yapacağım buraya. Bu ne lan? Bu arada daha deminki elektrikle ilgili ya onun üzerine belki bunu açarsın abi attım Bırt'a da izledim mi hatırlayamadım. Aa, çok güzel oldu. Tamam, Kuruyum içtik. Kahvaltılık ya. Pekmezini koyacaksın. Çaylık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben Bunu 3D printer'dan yapmış zaten. Evet. Cık, cık, cık. Bunlar çok tutuyor insanı ya. Böyle kitlenirsin. Bak bu iş çok iyi. Bu ne ki oğlum? Abi bu işte hiç durmuyor bu. Sürekli yapıyor hareketi. Durdururum. Kanka sen de zaten. Nasıl bakacaksın ya? Bu arada bu sinir bazar evinde böyle bir şey olsa. Oo bak bu evinde olmak isterim aslında. Abi ciddiyet. Kadının evi fışkırıyordu yuvasından vallahi. Bak dondurmayı yene bak. bu ne abi ne bu ne güzel Aa, <gülüyor> Dondurma var ya. Dur ben çevireyim şuan. Bak bunlar Hatı böyle masanda adam. olacak. Güzel anladın mı? Kameradan göremediniz mi siz onu? Ah be. Ya, beni uğraştırıyorsunuz. Bakayım. Aynı spriyi bir daha yapamayız. <gülüyor> Bence onlar Hayır. kadını göremediler abi. Yok o, Yok, o göründü 7, ya 7, yayında. İkisine birden ona iyi baktık kordu ya. Dondurma yiyor. Bir şey yok yani ama yazı, sağlam sağlamaydı yani. Üzletti. <Gülüyor> <Gülüyor> bu, bu ne ya? Bu şey ya bunu şey bu ya. Bu çok iyi. Bu İzab, ne biliyor musun? Tracer'la A. Tracer'la doğru söylüyor. Bunun e, ucuza mekanizm ucuza değil gerçi pahalı. Geçen gün hatta benim 600 650 lira falan. Oyuncağı da alayım aynen. dedim. Ucuna takıyorsun şunu susturucu gibi. Bunlara özel BB'ler var. Aynen. E, fosforlu. Taktığında attığın mermiyi böyle görüyorsun Doğaner gösterdi bana. Satmaya evet. çalıştı kabul etmedim. Biz gülü otu. vardı al olsun dedi. Şey sandım ben bunu ya. Yılbaşı süsleri vardı ya böyle beyaz püskürtüyorduk. Yok. Gece çok güzel oluyor. Gece oyunlarında Airsoft'u harika oluyormuş. Baya bir ne de o monç peryeri düşünce tekrar yanmaya devam ediyor Tukhan abi. Çok güzel oluyor. Ooo. Aa bak bu çok iyi. Senkronu ah, yapamadın mı sıçtın ama. Şey diyeceğim ben Bence yapamazdım o seti. bu senesronu. ya. Sen söndürür tabii ya. Plus yap. Kaydını e düşünsen yapayım. senkronizasyonun. Her seferinde yağmur seferinde yarmuruyorsun. Bunun narsist şey ya. Sinekçi işte abi. Sinekçi abi. Sula, emekli işi gibi abi benim. Hani. Mesela evet, sıkıldığında evet. yaparsın. Ben emekli olursam mesela ileride bunları yaparım. Şunun ben var ya, içindeki parçalardan 8 tane kafa kaşıma şeyi yaparım amınak. O çok güzel o böyle üstten Oy. böyle bınk bınk, bınk bınk bastırıyorsun ya böyle bir hoş oluyor için. Her tarafını kaşıyor çok güzel. Aa Mendebur. <gülüyor> Oy. Normalden fark ediyorum. Ama Türkiye'de bunu süren aziz. Yamulur bu türlü. Çalan nerede? Da. Aa kum olaylarını çok seviyorum. <gülüyor> Bak Bunu ben pek bir tur dönünce ya. de düzleyecek. Saat mi acaba evet, bilmiyorum. Evet. Değiştirecek şimdi. Düzlemedi ama. Bu ne Bak bu da Oy. çok iyi wallpaper. Ay, Oğlum şunu programını araştırsanız da yükleyelim ya. Bulalım abi. Bayağı. Bu bataryanın içine eder bu arada ya. Evet bitiriyor abi, çok. Görüntü lan alt lan kardeş. Şey o ya oynuyor. Nartı <gülüyor> kamerayı çevirdik, ekranı çevirdik. Yerli Ne? orada. bu? Gönderiyorum. Yumurta içine mi ışınlanacak? Pimpon topu gibi ama... Ya lan bizi göz oyunları yapmayın ya. Ee, Parmağını sok hadi. Dur Aa. lan merak ettim. Yollamış uygulamayı. Boşmuş bu. Bunların hepsi planlıymış değil mi? Spot ya siktir et boşver, sonra <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> siz de bu uygulamayı <gülüyor> indirin. <gülüyor> Oha. Oy. Bak bu bu taşaklı bina işte. Gerçekseğer. Bilmiyorum bunu hızlandırılmış abi. İnsanlardan anladım ben. Arbim var. Be, Namık İkin rekor kırıyor. Namık Reis. Dayı için alacak birazdan. Çekip götürecek. Bak bunlar ben çok seviyorum şu uğraşları ya. Bunları abi, kendileri yapıyorlar bir de. Senin yayın masan da bu olsa bir güne kırarsın. kırarsın. <gülüyor> Zeka, çeviklik, yetenek. Aa bak bu az öncekinin hızlı hali işte. Bence bu animasyon ya? Bu <gülüyor> falan, falan koyuyor ya? Oğlum al ben sana bulayım hemen ürünü. Ne yazarız? Tokyo yazıyor. Tokyo to Light 3D Light. <gülüyor> Tokyo Light 3D amana koyayım. Holographic Light falan bir şey yazacak. Ya ne hologram oğlum direkt bu ya. Çıktı bile ya çıktı. As siktir. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya illusion lamp işte. As siktir. <gülüyor> Onun öyle bir ürün yok lan. <gülüyor> Dur abi ben. Sen nereye buluyorsun onu? Animasyon Ne ne neydi o? Bana çok gerçekçi gelmedi ya. Amazing. <gülüyor> Çıkmış <Çıkıyorum zaten diye. gülüyor> ha diye. Bunlar bir bulamadı gibi bu sefer. Arıyorum şu an. Aa bak çok seviyorum böyle şeyleri. Ne bu? Saat, Saat herhalde. Windows Media Player efekti. Allah. Bir dakika Zikra buldu. Ya o kadar da şey ya yazdım. Ya bak Zikra'nın bana yazdığı şeyi söylüyorum. Tokyo Light gadget abi. Kendin yazıyormuş gibi çaktırmadan. Ya ben onu şey ya, göttük olsun diye ya. Bulamadı falan dedi ya. Biri hiç bizden. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Bu arada bunlar da video olum. Bunlar da animasyon işte. Ürün yok ürün. Satın alamıyorsun amına koyayım. Onu animasyon o. Onu da vururuz. <gülüyor> Bence yok öyle bir şey. Ben evdeye girmişim. Aptal olursun 10 dakika baksan. <gülüyor> Rahatsız oldum bile. Şu... Yayın sonrası düşünsene bunu izlediğini. <gülüyor> Kitlenmiş getirdim. böyle 6 saat yayından sonra bunu. Bu da tam kırmalık. İçinde onlar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar işte fena kitliyor arkadaş. CZ'ne bırak künefe yapıyor. O kalem bitti bitti mürekkep kalmadığı içinde. Ay çok iyi. O nasıl büyüyor ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Selam. Aktı tur sayısı fazla oluyor ya. O yüzden. Aha bank geçiyoruz. yaptı bank. Bu arada bir şey diyeceğim buldum. <gülüyor> Evdeki masaya da oturmaz. Ben de buldum Hı. bu arada. Alınabiliyor mu? <gülüyor> Hayır. Ya o işte konu alınmıyorsa vardır. niye o zaman öyle diyorsunuz ya? Adam deney yapmış abi satmıyor. <gülüyor> ne zorlama. Ya işte aynı video bu da. Ya animasyon işte. Kardeş onu bilmem ben mi ulaştım. Bu ne lan? Bok Bu ne lan? <gülüyor> bir şey Aksana ya. Aksana mı onu abi. Bu ne <gülüyor> oğlum? Dönüyor mu lan? Yana kayma. Sanat <gülüyor> mıymış? Çeşit çeşit, çeşit, çeşit, çeşit göt deliklerinin e, buluştuğu kare. Bak bunlar çok güzel ha. Boş boş işler ben... <gülüyor> <gülüyor> telefon Çok kötüymüş. Aynı. Of, tam şey değil <gülüyor> Aynen. Tam şeydim mi? Salandırstık can. Aha! <gülüyor> ne oldu? Ya oğlum bulduk bulduk deyip beni oyalıyorsunuz. Abi bölmeyin ya. Oğlum <gülüyor> yok işte. Harbiden bulmuş la. Hayır adam yapılışını satıyor. Dolandırıcılık. Dolandırıcılık olabilir harbiden ya. Very beautiful and furthermore it seems pretty desirable to be able to be. <gülüyor> <Mert> e <gönderdi. gülüyor> Ya bu var ya bu sitede net yalan dolan bence. Bence kılıkçılar falan ya. abi bak. Animasyonun şeye baktım. Sisteme bir bak. Bir balık yayını <gülüyor> da ya. açman yok mu? <gülüyor> bak bak bir şey kaybetmezsin. Şimdi size Tağın dünyanın en sağlam elektrikli süpürge robotunu göstereceğim biraz. Dün denk geldik. <gülüyor> Sinirim bozuldu ya. Evet gayet bu ne?